Selam kova arkadaşlarım Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili kovalar zodyan kovaları nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir sevgili arkadaşlarım sizler için 2020 Ocak ayında bir aylık süreçte benim sevgili kova arkadaşlarımı neler bekliyor kahve tarot melek kartı derken şöyle bir genel yorum yapıp karşınızdan çekip gideceğim sizler için sevgili kova arkadaşlarım bu işlemleri yaparken Sizleri çay falan aşk hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili arkadaşlarım aboneliğe bekliyorum ben orada sadece çay bakmayacağım yeni yıl itibariyle youtube'da bir ilk olan bir fal açılımıyla karşınızda olacağım sevgili arkadaşlarım sizleri aboneliğe bekliyorum buraya bekliyorum benim oldum her yere ben kova arkadaşlarımı bekliyorum bakayım ocak ayında Tabii ki ben bunları aralıkta yükleyeceğim o yüzden ben sizin şu an yeni yılınızı kutlayamıyorum maalesef çünkü daha girmedik yeni yıla sevgili arkadaşlarım ve aman Allah'ım ben daha balığa bakmadım siz 11. burçsunuz size kadar diğer burçlar nazara atmışlar aman Allah'ım 2020'ye nazarla mı girdiniz sevgili kovalar zaten kovalar hep nazarı çekerler üstüne değil mi sevgili arkadaşlarım nazar var buyurun hem de nasıl fırlamış aman Allah'ım domuz gözü gibi okuyun okuyun kendinize sevgili kova arkadaşlarım Hadi bakalım hmm, çok güzel ay aman da aman aman Efendim Ocak ayı itibariyle bu nedir ne demişler deveye boynun niçin eğri demişler o da nerem doğru ki demiş Hayrettin bir durum bu deve her zaman çıkmaz sevgili arkadaşlarım buyurun eğri boyunlu devenizi görün buyurun harika çok büyük değil ama çok küçük de değil. Yüklü bir deveniz geliyor. Sevgili arkadaşlarım burada da şans var. iki tane şansınız var. Dışarıdan gözde çekeceksiniz. Bu şanslardan dolayı. Aman Allah'ım ne kadar güzel. Adında A harfi olan, H harfi, N harfi olan, Z harfi, T harfi olan sevgili kovalar, Ç harfi olanlar. Evet harfleri incelemem lazım. Çünkü küçüklü büyüklü çıkmış sevgili kova arkadaşlarım. Güzel bayağı bir. Murada doğru gideceksiniz güzel yerlere doğru gideceksiniz tertemiz akım hem aşk hayatında hem iş hayatında güzel yerlere doğru gideceksiniz sevgili arkadaşlarım birazcık daha mücadele biraz daha sabır sizi bekliyor haberiniz olsun en geç iki ay içerisinde bir şeyleri elde edeceksiniz bu harftaki arkadaşlarım yani 2020'nin iki ay için içinde şöyle bir bakalım tabii ki gelmiş geçmiş geçmişten bugüne sıkıntıyı hala taşımış olan sevgili kova arkadaşlarım var böyle bir şeyleri hadi deyince geride bırakamıyoruz değil mi sevgili arkadaşlarım yani mutlaka kalbimizde bugünlere taşımışız bu da nereden geliyor efendim nazarın ucu resmen siyah yere doğru yol açmış nazarın etkisi var Kem gözlerin etkisi var düşmanların hala etkisi altında olan sevgili kova arkadaşlarım var ya sizin aile içi çok mutluluğunuz görülüyor ocak ayında gerçekten uzaktan da çok çok çok talipler geliyor farklı şehirlerden yurt dışından misafirleriniz konuklarınız resmen ağırlıyorsunuz sevgili kovalar çok güzel harika gerçekten deve şans var yüklü bir şeyler gelecek sizlere Sevgili Kova arkadaşlarım ney ve miras olabilir. Şan soyunları olabilir. Yani şurada ben bunu Aralık ayında yükleyeceğim bu videoyu piyango alın sevgili arkadaşlarım. Yeni yıldan olabilir bu bakın biletlerden olabilir. O deve size biletlerden çok büyük ikramiye olmasa da bir miktar bir pay düşebilir payınıza sevgili arkadaşlarım. Şan soyunları. Bakın burada da iki tane top halinde size bir şeyler gelecek. Çok güzel. Harika sevgili kovalar benim adasım kovalarım güzel enerjiniz iyi fena değil biraz iş hayatında sevgili kova arkadaşlarımın üçünden ikisi süper bir tanesi biraz sıkıntılı çıkmış sanırım kredi çekmiş olabilir sevgili kardeşim kredi çekmiş olabilir ama biraz daha sabır öyle hemen kredi çekmekle Ocak ayında ondan kurtulamazsın sevgili arkadaşım. Biraz daha sabır o sabır sizi başarıya getirecek merak etmeyin her şeyin hayırlısı sizde de yine E harfi F harfi ağırlıkta ya bu E harfindeki bütün vatandaşlar gerçekten şanslı galiba Çünkü koçtan alın kovaya kadar bütün E'leri şanslı gördüm E harfindeki arkadaşlarım güzel güzel yere doğru gideceksiniz özellikle de iş hayatında olacak bu iş hayatında çok başarıya doğru gideceksiniz çünkü hemen üstünüzde iyi çıkmış sizin kalp değil. Sevgili kovalar, güzel insanlar. Evet enerjiniz iyi. Beklentileriniz gerçekleşecek mi? Yüzde ellinizin ki gerçekleşiyor yüzde elliniz. Hala bu şekil bekliyorsunuz. Ben diyorum her zaman söylerim. Benim dileğimle 5 yıl önceki dilek dilemiş insanın dileği bir değil. Öncelerden çok öncelerden kimler adak adadıysa. Kimler duasını yaptıysa önce onlar sonra ben 3 ay sonra yapmışım benimki de 3 ay sonra gelecek anlatabildim mi sevgili arkadaşlarım Yüzde elinizinki karşılanıyor %50'niz beklemede. ama yıkım falan yok merak etmeyin sadece haberlerde biraz sıkıntı var o bir aylık süreçte alacağınız bazı haberler biraz sizi sıkıntıya sokabilir küçük çaplı sıkıntılar öyle büyük çaplı sıkıntılar değil gereksiz. Boş haberler diyelim biz bunlara sevgili kova arkadaşlarım. Bunun dışında eksler, eksler sizin karşı taraf Ocak ayı içerisinde sizlere barış elleri uzatacaklar. Barışalım diyecekler. Kovanın eksleri sizde yapacaksınız. Siz de aynı şeklere karşı tarafa barış eli uzatacaksınız haberiniz olsun. Kovaların geneline bakıldığında sevgililer kötü çıkmış. Sevgililerde ayrılık görülüyor, Ocak ayı içerisinde gözyaşı görülüyor, bir anlaşmazlık var aman Allah'ım, aman Tanrım ama barışlarda görülüyor merak etmeyin. Sevgili arkadaşlarım evliler iyi görünüyorsunuz, bayağı bir canlılık gelmiş sizlere 2020 yılına girerken ailecek iyi görünüyorsunuz, enerjileriniz de iyi. Dediğim gibi biraz beklentilerin %50'si yerinde, %50'si biraz sıkıntılı. Gözlerden rahatsızlığımız görülüyor. Biraz da bir hafif çaplı kalp rahatsızlığı çıkmış burada. Kovanın sağlık durumuna bakıldığında. Tabii ki kış mevsimi nezle olan arkadaşlarım var. Kol bacak ağrısı çeken arkadaşlarım var. Hiç merak etmeyin sevgili kova arkadaşlarım. Öyle ölüm mölüm şu an için burada çıkmış değildir şanslısınız. Çok şans, şans var sizde sevgili kovalar. Bakayım bakın iki tane top halinde. Devenin ardı sıra dışarıdan da bu bir miras olabilir. Gecikmiş bir mutluluk olabilir sevgili kovalar. Hakkınız olan herhangi bir şey olabilir. Beklemediğiniz yerden küçük çaplı bir şans olabilir. İş başvurusu yapmışsınızdır güzel kardeşim. Bu da olabilir. Güzel bir işe girmek demek o da büyük bir şans demektir. Herhangi taraflardan sizlere bir şekilde şanslar gelecek. 1 2 3 4 dört dördü de yüzde kırka bölersek yüzde kırkı değil mi sevgili kova arkadaşlarım yüzde kırkınız biraz olumsuz düşünüyor olumsuz derken şöyle söyleyeyim karamsar düşünüyorsun sevgili kova arkadaşım dört kişi yukarıya çıkacakları yerde bakın nereden nereye kıvrılmış balığınızı da görün dört kişi tepe tepetaklık olmuş burada hemen şu yan tarafta oysa ki yan taraf açık tertemiz Olumsuz düşünüyoruz karamsar düşünüyoruz sıkıntınız maddi ya da manevi her neyse onun çıkışının olmadığını zannediyorsun sevgili kova arkadaşım onun çıkışının olmadığını karamsarsın ya hani umudunu yitirmişsin umudunu yitirdiğin için tepetaklaksın böyle bir şey yok yan tarafına çık Tepe tepetaklak çöpe doğru gidiyorsun ya hiç gerek yok hiç gerek yok sevgili arkadaşlarım baya bir şans var baya baya bir şans var sizde Resmen balığınızın kafasında görün sevgili arkadaşlarım adeta yılan balığı kılıç balığı gibi kıvrılmış bir vaziyette sizlere şanslar gelecek hiç merak etmeyin olumsuz düşünmeyin bazı arkadaşlarımın yani çoğunluğunuzun daha doğrusu geçmişe dair umutlarınızı mı yitirdiniz o yitirdiğiniz umutlar tekrar yeşerme yapacak gerçekten çok iletişimler çıkmış. Yalnız bir kötü bir şey daha çıkmış burada sevgili arkadaşlarım bunu da söylemek durumundayım. İletişiminiz çok güzel, haberleşmeler, her şey mükemmel, tamam zaman zaman olumlu ya da olumsuz şeyler mutlaka karşımıza çıkacaktır. Küçük çaplı da bir cenaze durumu çıkmış burada. Ocak ayı içerisinde bir yakınınızın hafif çaplı bakın hafif çaplı derken bir kaza geçirdiğini duyabilirsiniz. Ben illaki şu insan demiyorum veya bir babaanne bir dede gibi bir akrabanız bir tanıdık bir yakınınız yoğun bakımda yatıyor olabilir bunun vefat haberini alabilirsiniz sevgili kova arkadaşım bunu da bırakın da Şengül söylesin çünkü çıkmış resmen hemen karanlığın yan tarafında tabudu çıkmış küçük bir taput ama küçük derken tabii ki küçük şekilde çıkmış ama çocuk değil bu sevgili arkadaşlarım o kadar olur binlerce milyonlarca kovaya bakıyorum ben şu anda yani saklamanın hiç gereği yok. Değil mi? Yoğun bakımlar dolu şu anda. Bakın o büyük balık balığı takip ediyor sevgili arkadaşlarım. Balık balığı takip ediyor. Çok şanslı olacaksınız siz gerçekten. Şanslar var. Çok enerjiniz de yüksek olacak. 2020'nin ben şu anda Ocak ayının geneline baktım sevgili kovalar. Şöyle söyleyeyim ben size genel olarak 12 aya 2020'nin geneline bakıldığında, samimi söylüyorum, kaderinizdeki işi, kaderinizdeki aşkı, kaderinizdeki mutluluğu çekeceksiniz kendinize. Kaderinizdeki neyse o size gelecek. Böyle bir verim, böyle bir güzellik, ileri vadeli, güçlü adımlar sizleri bekliyor genel olarak bakıldığında çok güzel bunu da sevdim buna da bayıldım hadi bakalım sevgili kova arkadaşlarım işte bu işte bu dilekler kabul oldu demektir zaten deve çıktı koyum görmedim ama deve burada da koyum var hadi bakalım imparator geliyor cesaret geliyor güç geliyor kovaya yeni yılda çok güzel size gelen de imparator canlar şimdi şöyle de kartlarla evet kader çarkı iş hayatınız Başarı tamam daha fazla açmayacağım bozulmasın çünkü yardımlaşmalar da var buyurun size yardım elleri de uzanıyor iş başvurusu mu yaptınız buyurun gelin diyecekler iş hayatında para işlerinde başarı demektir kader çarkını görüyorsunuz bir şeyleri kabullenmiş benim sevgili kova arkadaşım şansa doğru gidiyor diyor şansa çalışıyor çalıştığı için başarı yapacak diyor iş hayatınızda sevgili kova arkadaşlarım Hadi bakalım. O da güzel. Sabır değil mi? Sabır. Aşk hayatı. İşte bu. Daha fazla açıkla bozmayacağım. Canlar. Güç geliyor. Altında bir kart daha var. Sanırım iki. Ay çok güzel. Buyurun. Çünkü iki tane birden çektim. Küslerde barış. Barışmak demektir. Zaten gördüm. Özellikle de ekslerde. Sevgili kovalar. Karşı partnerlerinizin yüzde yetmişi size. Size. Barış eli uzatacak, %30'unuz da karşı tarafa barış eli uzatıyor. Ardından da buyurun, dilekler kabul oldu, sabırla güce elde ettiniz, mutluluk sizinle, doyum sizinle, iyi niyet sizinle. Hadi bakalım, Ocak ayı yorumudur bu yorumumuz. Şimdi, evet, kalp rahatsızlığı, buyurun, şeytan, şeytan sinirlendiriyor, şeytan sinirlendiriyor, ne yapıyoruz sevgili arkadaşlarım? Eşimizle mi anlaşıyoruz? Çoluğumuz çocuğumuzla mı anlaşıyoruz? Ameliyat mı olmamız gerekiyor? Veya bir muayeneden geçmek için farklı bir şehre mi gitmemiz lazım? Evet bir anda karar alıyoruz. Ortak nokta anlaşması yapıyoruz. Kiminle? Doktorlarımızla. Sevgili arkadaşlar ondan sonra adalet diyoruz. Yerini bulsun. Ben sağlığımı geriye istiyorum diyerek bakın dayanışma içinde olacaksınız. Sahipleneceksiniz. Sağlığınızı sahipleneceksiniz. Sevgili kovalar güzel insanlar ardından da gelsin güç riski risk alacaksın ameliyat mı olman gerekiyor alacaksın ondan sonra tamam sağlığın elinden tutup mikroplara sırtını döneceksin bekliyorsun sağlığım gelsin gelecek gelecek dayanışma var ortak nokta anlaşması var adalet geliyor sağlığınıza şeytandan kurtulacaksınız şeytan sizi alkole mi itiyor sigaraya mı itiyor kalbinizi mi darlandırıyor sizi mi sinirlendiriyor sinirden uzak durun diyor kalbinize zarar vermesin hiç merak etmeyin sağlıklı son olarak güzel geldi sağlığınızı sıkı sıkı tutacaksınız sevgili kova arkadaşlarım hiç merak etmeyin ardından ne geliyormuş bütün bunların üstüne bakın iş hayatında başarı dileklerin kabulü cesaret geliyor barışlar geliyor İşin sonunda da dayanışma geliyor sahiplenme geliyor Vücudunuza sağlık geliyor. Melek ne diyor? Bereket geliyor diyor. Bereket. Evren sana tüm sevgisini, bereketini sunuyor. Kollarını aç ve al kova diyor. Melekler söylüyor. Sıradaki kartımız size budur. Sevgili kova arkadaşlarım. Daha ne olsun Allah aşkına. Evet sevgili kova arkadaşlarım. Ocak ayı 2020. Ocak ayı genel yorumunu tamamladık tekrar hatırlatıyorum sizleri çay aşk hayatınız kanalıma aboneliğe bekliyorum sevgili arkadaşlarım benim olduğum her yere ben sizleri bekliyorum çay aşk hayatınız kanalıma bekliyorum buraya ve her yere bekliyorum sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın her şey gönlünüzce olsun kocaman da öpüyorum Hadi bay